Bakın burada ne var, sevimli mi sevimli, agucuk gugucuk gugucuk gugucuk bir bebek. Keşke aynısından bir tane de bizde olsa. Ne yapsak, laboratuvara götürüp klonlatsak mı acaba bu bebeği klonlatacak mı, klonlatsak mı? Tabii klonlayalım klonlamasına ama öyle bu iş öyle arkadaş önlü arkalı kimlik fotokopisi çektir getir gibi bir şey değil yani. Nasıl bebeği kolon, kolon, klonlayalım söyleyemedim, şey yapamadım sinirden. Çok severim bebekleri ama bilimsel anlamda bu hiç de kolay değil arkadaşlar. Fotokopi çekmiyoruz yani. Klonlama ya da genetik kopyalama dediğimiz şey peki ne demek? Nasıl yapılıyor? Bu bebek örneğinden gelelim ciddi meselelere. Ana hatlarıyla şöyle anlatayım. Diyelim ki. Elimizde bir hücre var ve o hücreye ait belirli bir geni, A genini diyelim, klonlamak istiyoruz. O halde yapmamız gereken ilk şey haberci ya da mesajcı RNA'yı izole edip o genden ayırmak. Bir kere böyle başlayacağız. Mesajcı RNA yani daha da kısaltılmış haliyle mRNA dediğimiz şey artık elimizde. Onun için fidye talep edeceğiz. Neyse şaka bir yana. Şimdi de bunu DNA'ya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için RNA'dan DNA sentez diyebilen bir araca, aracıya daha doğrusu ihtiyacımız var. Reverse ya da ters transkriptaz, ters transkriptaz dediğimiz enzime ihtiyaç duyuyoruz. Dönüşüm sonucu ortaya çıkan şey ise İngilizce kısaltmasıyla cDNA yani complementary, complementary DNA, Türkçe ifadesiyle tamamlayıcı DNA olacak. Bu aslında ters e, transkriptaz enzimi sayesinde mesajcı DNA'dan sentezlenen bir DNA dizisi. Ve bu dizinin içinde intron adlı e, nükleotitler ya da organik moleküller bulunmuyor. Yalnızca eksonlar yani protein kodlamakta kullanılan nükleotit dizileri var. Intron ve eksonlara daha sonra başka bir videoda değineceğiz. Şimdilik bu kadarını aklımızda tutsak yeter. Sıradaki aşama, oluşturduğumuz bu cDNA'yı yani tamamlayıcı DNA'yı güçlendirmek. Bol bol tamamlayıcı DNA üretmemiz gerekiyor. Bunu başarabilmek içinse C-DNA'yı ekleyip, kendi kendini kopyalayabilen çift sarmallı DNA parçacıklarına, yani plazmid formuna dönüştüreceğiz. Ve bu plazmidin içinde antibiyotiğe dirençli genler olacak. Buraya yazalım. Antibiyotiğe dirençli genler. Bunun neden gerekli olduğunu birazdan anlayacaksınız. Evet, artık bu plazmidi laboratuvar ortamında ürettiğimiz bakterilere sızdırma vakti geldi. Hep bakteriler bulaşacak değil ya arkadaş, biraz da biz şu bakterilere bir bulaşalım bakalım ne oluyor. Elimizdeki plazmidi bakterilere bulaştırıyoruz. Tabii bu öyle oluruna bırakılmış bir bulaştırma süreci değil. Ben şöyle koyayım da bulaştırıvereyim değil. Tam tersine transfeksiyon olarak adlandırılan gayet kontrollü bir süreç. Transfeksiyon. Plazmid artık laboratuvar ortamında ürettiğimiz bakterilerin bir kısmına nüfuz etmiş durumda. Ama bununla da yetinmiyoruz. Bakterileri antibiyotiğe maruz bırakıyoruz. Burası önemli çünkü bu işlem sonrasında yalnızca antibiyotiğe dirençli genlerle transfekte olmuş bakteriler hayatta kalacak, diğerleri ise ölecek. Evet, artık elimizde yalnızca klonlamak istediğimiz DNA dizisini barındıran bakteriler var ve hepsi de üreyerek kendi kendilerini kopyalamaya hazır. Başka bir deyişle bu bakteriler çoğaldıkça birbirinin aynısı olan genler ve mesajcı RNA sayısı da artacak. Bizim istediğimizde bu değil miydi zaten? Belirli bir DNA kesitini yani bir geni kopyalamak istiyorduk, İşte kopyaladık. Evet, genetik kopyalama ya da klonlama dediğimiz en azından bilimsel bir yaklaşımla mikro ölçekte böyle bir şey diyebiliriz.